Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bulamaçlı Ramazan pidesi tarifi vereceğim arkadaşlar. Fırınlarda çıkan pidenin birebir aynısı. Üzeri için hazırlayacağımız bulamaç sayesinde pidemizin rengi ve üst tabakasının yumuşaklığı oldukça güzel oluyor. Bütün ayrıntılarını anlatacağım. Bütün püf noktalarını göstereceğim. Ramazan pidemiz için gerekli olan malzemelerimiz 250 gram un, bir su bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz ve 7 gram yaş maya. Yaş mayanız yoksa bir çay kaşığı silme olacak şekilde kurumaya kullanabilirsiniz. İlk etapta unu ve suyu iyice karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakika hamuru yoğurmamız gerekiyor. Suyunuzda soğuk su olsun arkadaşlar. Soğuk su kullanmaya özen gösterin. Hamuru 5 dakika yoğurduktan sonra tuzu ilave edip aşağı yukarı 4-5 dakika kadar daha yoğuruyoruz. Tuz iyice içinde eridikten sonra mayamızı ilave edip yine 4-5 dakika kadar yoğuracağız. Ve hamurumuzun cıvık olması gerekiyor aynı bu ayarda. Evet şimdi mayamı ilave edip tekrar bir 4-5 dakika kadar yoğurup hamurumu mayalandırmak için dinlendireceğim. Evet bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. İsterseniz tezgahın üstünde direkt de yoğurabilirsiniz. Eğer kap size engel oluyorsa yoğurduğunuz kap. Mayamız da iyice içinde. Eridikten sonra kenarlarını güzelce toplayacağım ve üstünü kapatıp Mayalandırmaya bırakacağım arkadaşlar. Az önce YouTube'da birkaç tane pide videosu izledim. İzlenme sayılarda baya yüksek. Yani pidelerin üstüne hiçbir şekilde bulamaç sürülmeden pişiriliyor. Kimisi sıvı yağ koyuyor, süt koyuyor. Kimisi direkt yumurtayla üzerine yağ alıyor. Pidenin üzerine bulamaç sürülmeden kesinlikle yumurta koyulmaz arkadaşlar. Yumurtalı pidelerde de üstünde kesinlikle ama kesinlikle bulamacı vardır. Bulamaç kullanmadan yapılan pidelerde özellikle de yumurtasız olan pidelerde yağ falan koyuyorlar üstüne. Süt koyuyorlar yağ koyuyorlar yumurta beyazı falan sürüyorlar üst kısmına. Bunun üst kısmı taş gibi olur arkadaşlar ve iyi renk almaz. Yumurtalı olanda ise de güzel renk alır ama o da bir süre sonra fırından çıktıktan bir süre sonra taş gibi olabilir. Onun için pide yapımında bütün fırınlar bu bulamaç tarifini kullanır arkadaşlar. Bulamaç çok önemli. Yani pidenin hamurunu yoğurmak kolaydır ama bulamacı tutturup bulamacı güzelce üstüne sürmek daha bir ayrı bir püf noktasıdır. Hamurumu mayalandırıp tepsiye aldıktan sonra fırınımın içine cam kaseyle biraz su koymam gerekiyor. Çünkü biraz buharda pişmesi lazım pidemin. Yani cam kase çatlar mı patlar mı diye düşünmeyin. Cam kaselere fırının içinde hiçbir şey olmaz. Zaten cam haline gelene kadar nereden baksanız 400-500 dereceyi görüyor bu cam kaseler. Cama dair olan her şey. Onun için cam kasede suyunuzu koyup fırınınızın altına koyup İçinde buhar olmasını sağlayabilirsiniz. Çömlek varsa çömlekle de koyabilirsiniz suyunuzu. Ve fırınınızın en yüksek derecede olması gerekiyor. Benim fırınımın, fırınımın en yüksek derecesi 240 dereceydi. 240 derecede yaklaşık 33 dakika pişirdim. Eğer 250-260 derecelik bir fırınınız varsa kontrollü bir şekilde 25 ile 30 dakika arasında pişirmeniz gerekecektir. Kontrol ederek pişirmeniz lazım. Birazdan bulamacın nasıl yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Yani içine çok fazla bir malzeme girmiyor. Yani benim burada yaptığım, yapmış olduğum tarif 3 adet pideye yetecek şekilde. Yani bunun daha da azından yapabilirsiniz bu tarifin. Birazdan bulamacı da ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Evet hamurum hemen hemen hazır hale geldi. Mayayı iyice yedi içinde olan mayayı. Ne kadar çok yoğurduğumu gördünüz. Böyle sakız gibi olması gerekiyor hamurumuzun. Şimdi kenarlarını güzelce toplayıp kapağını kapatıp yaklaşık bir 45 dakika mayalandırmaya bırakacağım. Kendi asidiyle güzelce mayalanması gerekiyor. Yani burada bez falan kullanırsanız eğer içindeki asit bir şekilde yolunu bulup kaçacaktır. Üstünü kapatırken bez kullanırsanız. Ve pideniz lezzetli olmayabilir. Yumuşak olmayabilir. Yemesi güzel olmayabilir. Onun için üstü sıkı bir kabla kapatırsanız daha güzel olur. Evet bulamaç yapmaya geçerken de 25 gram soğuk su 20 gram unu iyice çırpıyorum arkadaşlar. Kenarda da 125 gram kettle'da kaynattım. Suyum var. 20 gram un ve 25 gram Suyu iyice çırptıktan sonra kaynamış olan 125 gram suyumu da ilave edip iyice karıştırıp soğumaya bırakacağım. Bulamaç bu kadar arkadaşlar. Yani bu tarifin içine pideniz daha böyle kızarık olmasını istiyorsanız pidenizin 2 çay kaşığı kadar pekmez atabilirsiniz üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi de kullanırlar bulamaca. Ve bulamacımı kenara aldım. O soğuk, soğurken bir yandan pidemi tepsime alacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamım var. Sakız gibi gerçekten de. Şimdi kontrollü bir şekilde elime yapışmayacak şekilde tezgahımın üzerine alıyorum. Tekrardan hamurumu söndürüp yuvarlayıp tepsime alıp üzerine bastırmam gerekiyor. Üzerine bastırdıktan sonra mayalandıracaksınız arkadaşlar pidenizi. Üzerine bastırmadan mayalandırırsanız pidenizin ebatı küçük olacaktır. Evet böyle güzelce yuvarlıyoruz. Üst yuvarlak olacak şekilde bütün çatlaklar, bütün hamurun kırık yerleri alt, alt tabakasında kalması gerekiyor. Bu aşamada fırınınızı da maksimum derecede yakmalısınız. İçine de su koymayı unutmayın. Çünkü fırın anca ısınıyor. 240-250 dereceleri anca buluyor. Evet bu şekilde tepsime koyuyorum. Ve üstüne güzelce bastırıyorum. Bu şekilde mayalandıracağım. Çünkü tepsiye koyar koymaz mayalandırsaydım pidemin ebatı çok küçük olacaktı. Göze küçük gelecekti. Zaten pideler bu şekilde bastırılmadan tırnak atılmaz. Pidelere bulamacı sürülmez. Evet biraz un serpeliyorum. Serpeliyorum. Üzerine havlu kağıt kapatıp yaklaşık bir yarım saat kadar daha dinlendireceğim. Yarım saat sonra pidem iyice dinlendi. Mayası da geldi. Bulamacım da soğudu bir yandan. Evet. Üzerine bolca bulamaç sürüyorum. Hiçbir şekilde yumurta falan kesinlikle sürmeyin. Ve güzelce pideme tırnak atıyorum. Yani ilk etapta tırnak atmadan önce kenarlarına yuvarlak bir daire de çizebilirsiniz. Ama orijinal Ramazan pidesinde böyle bir şey olmadığı için ben direkt tırnak attım. Şimdi ise üzerine susam ve Çörek otu atıp ısınmış olan fırınımın içine atacağım ve 30-35 dakika aralığında pişireceğiz. Piden fırından yeni çıktı arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Çıtırtıyı duyuyorsunuz. Yeni çıkmasına rağmen bu kadar yumuşak bir pide. Biraz daha soğuduktan sonra daha da yumuşayacaktır. Pamuk gibi olacaktır. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum yaparak sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevap verilecektir. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.